Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber yayın tarafında çok güzel ekipmanlarla karşınızdayız. Bir tarafımda HyperX Cloud Core, bir tarafımda ise HyperX SoloCast. Son zamanlarda yayın ekipmanlarına olan ilgi arttı. İşte d liveda olsun, Twitch'te olsun yayın yapmak isteyenler genellikle bu tip ürünleri tercih ediyorlar. E bunun dışında tabi oyun ekipmanı olarak da sıklıkla kullanılan ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ise HyperX'in yayın tarafında tercih edilebilecek hem mikrofon hem de kulaklık modellerini inceleyeceğiz. İlk olarak HyperX SoloCast'tan başlayalım. Cihazın ilk olarak tasarım detaylarını incelediğimizde bir standla birlikte geldiğini söyleyelim. Arka tarafında bir Type-C girişi var. Üst tarafında bir dokunmatik bulunuyor. Bu dokunmatik sayesinde gördüğünüz gibi şu an bastığımda mikrofon kapanıyor. Bir daha bastığımda ise ışığın yanıp söndüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. Bu yüzden e, mikrofonun kapatıp açılmasının bu kadar kolay olmasının güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafına baktığımızda HyperX logosu bizleri karşılıyor. Onun üzerinde ise mikrofonun kapalı veya açık olduğuna dair yanan kırmızı bir LED bulunduğunu söyleyelim. Mikrofonun alt tarafına baktığımızda ise bir tripod bağlantısı geliyor. Hani Siz eğer... Ürünün yanında çıkan standı kullanmak istemiyorsanız bunu farklı bir tripota, farklı bir tutacağı bağlayabilirsiniz. O şekilde de kullanılabilir bir cihaz. Gelelim HyperX SoloCast modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. HyperX SoloCast modeli tak çalıştır bir şekilde bilgisayarınıza entegre olabiliyor. Aynı zamanda üst tarafında dokunarak sesli alma sensörünün bulunduğunu ve bu sensörün de LED durum göstergesine bağlı olduğunu da belirtelim. Bu mikrofon altında bulunduğu standı sayesinde esnek ve ayarlanabilir bir yapıya sahip. Ve mikrofon standı dişi sayesinde de mikrofon tutacaklarına rahatlıkla bağlanabiliyor. Aynı zamanda birden fazla aygıt ve programla da uyumluluk gösteriyor. Şimdi biraz mikrofon standından bahsedelim. Bu mikrofon standın yanında bir vida bulunuyor arkadaşlar. Bu vida sayesinde şöyle istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Bu özellik eğer bir yayıncıysanız veya oyun oynuyorsanız rahat çalışabilmeniz adına önemli bir avantaj. Yani isterseniz yana koyarsınız uzaklaştırırsınız zaten az sonra mikrofonun kalitesine de geleceğiz. Gayet kaliteli bir ses veriyor. O yüzden hani uzakta bile olsa dış sesi almadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ürün kablolu bir şekilde çalışıyor. Arkasına zaten Type-C giriş de var. Biz yanında bulunduğu kablo sayesinde Windows'lu bir bilgisayara bağladık. Ve bağladığımızda HyperX SoloCast modeli ayarlanıyor tarzı bir uyarı ile karşılaştık. Yani Windows otomatik olarak modeli tanıyor. Ve direkt varsayılan aygıt olarak HyperX SoloCast mikrofonunuzu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim mikrofonun kullanım deneyimine. Evet çok güzel anlattık. Her şey güzel. Peki bu mikrofon bize deneyim tarafında neler sunuyor? İsterseniz bir mikrofonun testine bakalım. Daha sonra ses kalitesiyle beraber yorumlarımıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda beni HyperX SoloCast mikrofondan duyuyorsunuz. Hatta buradaki mikrofon tuşuna bastığım zaman bu sesim kesilecek hemen basalım. Evet şu anda benim sesimi duymaya başlıyorsunuz. Bu şekilde bu işlevli tuşun da olduğunu belirtelim. Aynı zamanda mikrofon kalitesi de bu şekilde. Ses kalitesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yayıncılıkla uğraşmak istiyorsanız veya oyun tarafında daha kaliteli bir sesinizin olmasını istiyorsanız tercih edebilecek bir mikrofon. Zaten duydunuz arka tarafta dip ses yok. Aynı zamanda bu mikrofon dokunmatiğinin de olması önemli bir avantaj. Bu yüzden HyperX'in SoloCast modeli tercih edilebilecek mikrofonlar arasında yer alıyor. Şimdi gelelim yıldızımıza HyperX Cloud Core. Bildiğiniz üzere piyasada genellikle HyperX Cloud 2 modelini görüyoruz. Söz konusu model genellikle oyuncuların tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Hatta çoğu e-sport turnuvasında bile Cloud 2 kulaklığının kullanıldığını söyleyebiliriz. Özellikle FPS tarzı oyunlarda ses kalitesini zaten biliyoruz. Çünkü HyperX bu konuda kendisini kanıtlamış bir marka. Cloud modeli de yine benzer ses kalitesine sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. Modelin tasarımını incelediğimizde ön tarafında burada bir mikrofon girişi var. Eğer bu seti böyle beraber alırsanız bu mikrofona ihtiyacınız olmuyor. Yani bu mikrofonu kulaklıktan rahat bir şekilde ayırıp hem mikrofonunuzu hem de kulaklığınızı beraber kullanabiliyorsunuz. O konuda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Yan taraflarında HyperX logosunu görüyoruz. Üst tarafında ise yine HyperX yazısı bizleri karşılıyor. Herhangi bir ışığı yok modelin ama kafa tarafında ayarlanabilir bir yapıya sahip olduğunu belirtelim. Bu da kullanım açısından önemli bir kolaylık sağlamış durumda. Cihazın bir de kumandası bulunuyor, bu kumandada bulunan switch sayesinde mikrofonu kapatıp açabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de bir tekerlek bulunuyor, bu tekerlekle de yine kulağınıza gelecek ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu cihaz bize teknik özellikler tarafında neler sağlıyor? Dilerseniz teknik özellikler tarafına geçelim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. HyperX Cloud Core modeli kulak çevrilen bir yapıya sahip, 98 desibel hassasiyete sahip olan model pasif gürültü önleme özelliği ile geliyor. Aynı zamanda bu modelin 53 milimetrelik sürücüler ile geldiğinde belirtelim. Mikrofon frekansının ise 12 kHz ve 100 Hz aralığında olduğunu belirtelim. Bu mikrofonun özelliklerine baktığımızda ise gürültü engelleyici bir mikrofon olduğunu ve çıkarılabilir yapıya sahip olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim HyperX Cloud Core modeli ile alakalı yaşadığımız deneyime. Öncelikle şunu söyleyeyim ki çok rahat bir model. Hani ben bunu yaklaşık bir hafta kullandım. Şu an mesela bakın kulağıma taktım. Hatta şu kabloyu biraz daha yakınlaştırayım. Şu an bakın kulağıma taktım. Şu an kendim bile zor duyuyorum. Yani çevredeki sesleri pasif bir şekilde engelliyor. Bu kulağı çevreleyen yapısı ve yan taraftaki süngerler sayesinde dıştaki sesleri çok az duyuyorum. Bunun dışında üst tarafta bulunan sünger kafamı hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Yani kullanım açısından da kolaylık sağlayan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında üst taraftaki süngerine baktığımızda da yine çok rahat bir yapı bizleri karşılıyor. Ben mesela bir oyun oynadığım zaman 3-4 saat aralıksız oynuyorum. Ve 3-4 saatte bile kafayı yormayan bir yapıya sahip olması güzel. Çünkü biliyorsunuz bazı modeller özellikle işte gürültü engelleme veya işte pet tarafında soğutma sunan modeller genellikle çok ağır oluyor ve bu da uzun süreli kullanımda çok yoruyor. Ama HyperX Cloud Core modeline baktığımız zaman uzun süreli kullanımda bile yormayan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok hafif bir cihaz bu yüzden hem ses kalitesi anlamında hem de kullanım rahatlığı konusunda bizden tam not aldı. Biz Cloud Core modelini genellikle hani bilgisayar için oynadığımızdan bahsettik. Ama Nintendo Wii, PlayStation 4 ve Xbox One desteğinin de olduğunu belirtelim. Yani direkt tak çalıştır bir şekilde çoğu cihazda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden uyumlu bir model olduğu için tercih edebilecek modeller arasında yer alabilir. Şimdi gelelim 7.1 tarafına. Modelde 7.1 sanal Surround ses desteği bulunuyor. Yani nedir 7.1? Diyelim bir oyun oynuyorsunuz. Bir Valorant, CSGO gibi oyunlar oynuyorsunuz. Kulaklığı taktınız. Bir adam size ateş ediyor. Surround kısmı tam da bu zamanda devreye giriyor. Diyelim ki adam sağ önünüzden sıktı size. Ve sağ önünüzden duyuyorsunuz sesi. Yani sağınızdan duymuyorsunuz, önünüzden duymuyorsunuz. Yani biri size arkadan sıktığında bile o sesin arkadan geldiğini anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden HyperX Cloud Core modelinin de 7.1 Sanal Surround tarafında beklentiyi sonuna kadar karşılayan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Ürünü zaten bir süredir kullandığımı belirtmiştim. Uzun süreli kullanım fırsatı olunca tabi mesela ufak tefek yere düşmeler de oldu. Birkaç kez yere düşürdüm yanlışlıkla. Ama hiçbir şekilde alüminyum kasaya sahip olduğu için bir sıkıntı olmadı. Yani bir kırılma, ezilme veya seste bir sıkıntı olmadı. Aynı zamanda bu durum mikrofonun içinde geçerli. Mikrofonda bulunan alüminyum kasada hem sağlamlık açısından hem de görünüş açısından bizden tam not aldı. HyperX Cloud Core modelinin aynı zamanda driver da bulunuyor. Bu driver sayesinde ses profillerini seçebilir. Oradan gerekli düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Ama ürünü taktığınız zaman otomatik olarak yüklenmiyor. HyperX'in resmi sitesine girdiğiniz zaman orada Cloud Core modelinin driver'ını rahatlıkla bulup indirebilirsiniz. Oradan da ayarları rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi gelelim HyperX Cloud Core modelinin üzerinde bulunan yerleşik mikrofonun sunduğu performansa. Zaten eğer biz bu HyperX tarafından satılan streamer starter peki alırsak bu mikrofon yanında geliyor. Ama olur da bir yere gitmeniz gerekir ve yanında mikrofon taşımak istemezsiniz. Yanınıza direkt bu kulaklıkla gitmek istersiniz. Bu kulaklığın mikrofonu nasıl performans gösteriyor? Dilerseniz bir mikrofon testine geçelim sonra incelemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda beni kulaklığa takılı olan HyperX Cloud Core modelinin mikrofondan duyuyorsunuz. Zaten paketin içinde bir mikrofon var. Fakat eğer siz diyelim bir uzağa gittiniz, yanınızda mikrofonu taşımak istemiyorsunuz bu durumda bile HyperX size çok güzel bir çözüm sunmuş ve kulaklığın üzerinde bulunan mikrofonun ses kalitesi ise bu şekilde. Eğer ki bir yere gideceksiniz ve bu mikrofonu yanınıza almak istemiyorsanız Cloud Core modelinin üzerinde bulunan mikrofon da yine rahatlıkla işinizi görecektir. Evet şimdi gelelim bu iki modelin fiyatına. Evet güzel anlattık, özellikleri güzel, malzemesi güzel, bekleyenin üzerinde performans veriyor. Mikrofonun kalitesini sevdik. Kulaklığın deneyimi güzel dedik. Peki bu paketin fiyatı ne kadar? Şu anda farklı sitelere bağlı olarak ortalama 1000-1100 arası bir fiyat etiketinden satışta. Şimdi genel olarak yayıncılıkta kullanılan mikrofon ve kulaklıkları incelediğimizde çok uçuk rakamlar karşımıza çıkıyor. Yani sadece tek bir yayıncı mikrofonu için 1500-2000 liralık fiyatlar çekiliyor bize. Veya bakıyoruz bir, iyi bir kulaklık için 2000 liralık fiyat etiketi çıkıyor. Zaten HyperX'in Closed serisinin turnuvalarda dahi kullanılan bir Kulaklık olduğunu biliyoruz. Hani bu yüzden kendini kanıtlamış bir markadan hem mikrofon hem kulaklık tarafında sunulan tek bir paketin 1100 liraya satılması muhteşem. E zaten üzerine bize sunduğu deneyimin de çok iyi olduğundan bahsetmiştik. Bu yüzden eğer yayıncılığa başlamak istiyorsanız veya oyun içi iletişimde sesli görüşmelerde güzel bir mikrofonunuz olsun istiyorsanız, dinlediğiniz sesin iyi bir kalitede gelmesini istiyorsanız HyperX tarafından sunulan bu iki modelin tek pakette birleştirilmesi süper olmuş ve fiyatı da piyasadaki modellere göre çok iyi diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber HyperX'in Cloud Core modelini ve aynı zamanda SoloCase modelini sizlerle beraber inceledik. Ürün hakkında deneyimlerimizi paylaştığımız bu videoda eğer kafanıza takılan bir soru varsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Eğer merak ettiğiniz bir özellik veya kafanıza takılan bir soru varsa yine yorum kısmından belirtebilirsiniz. Biz de hepsini sizler için cevaplayacağız. Farklı videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.